Merhaba, ben Rob Janssen, bir animatörüm. Bilgisayar animasyonları ve algoritmalardan bahsetmeden önce size animasyonun aslında ne anlama geldiğinden bahsetmek istiyorum. Animasyonun özünde bir resim serisinde değişiklikler yapıp bu seriyi oynatmak yatar. Elde çizilen animasyonlarda adından da anlaşıldığı gibi animasyon çizimleri el aracılığıyla yapılır. Animatörler anahtar pozları çizip araya diğer pozları ekleyerek pozlar arasındaki hareketi yaratırlar. Bunun için çok sayıda çizim yapmamız gerekir. Bilgisayarda yapılan animasyonlarda ise sanal yani dijital modelleri hareket ettiririz. Buna pozlama deniyor. Yaratılan pozlar bir çizelgeye koordinat olarak aktarılır. Bilgisayar da aradaki kareleri tamamlar. Bilgisayarın tamamladığı kareler, bir pozdan diğer poza geçerken resmin nasıl hareket ettiği kendi yorumlaması sonucu ortaya çıkar. Bilgisayar hareketin doğal olmasını sağlayamadığı için bize buna benzeyen bir sonuç verir. Biz de ara kareler üzerinde çalışıp robotik hareketi pürüzsüz bir performans haline getiririz. Ara kareleri tamamlamanın birkaç farklı yolu var. Ama bu yolların her biri ara değerleri bulmaya yardımcı olan matematiksel bir fonksiyon tarafından tanımlanabilir. Matematiğin sanatta buluştuğu nokta işte bu noktadır. Zıplayan bir top, bu fonksiyonun nasıl çalıştığı görmenin en kolay yollarından biri. Şimdi anahtar kareler aracılığıyla tanımladım. 4 ana poz sayesinde topun buradan buraya zıplamasını sağlayacağım. Bilgisayar diğer kareleri ara değer fonksiyonunu değerlendirerek çiziyor. Aynı zamanda bilgisayar hareketin doğrusal interpolasyonunu yaptığı için de sabit hızla hareket eden bir şey elde ediyoruz. Hmm. Ama fizik bilgilerimiz bize topun aşağı yönde hızlanması, yukarı yönde de yavaşlaması gerektiğini söyler. Öyle değil mi? Zamanlamayı değiştirmek için ara değer fonksiyonunun şeklini değiştirip daha gerçekçi bir şey elde edebiliriz. Evet, bu daha gerçekçi oldu ama hareket Hala çok genel bir hareket. Animatör olarak benden bir karaktere hayat vermem gerektiği beklendiğinden kendime bazı sorular sorarım. Acaba top ağır mı? Belki de canı sıkın ya da çok mutlu. Bu bir balon da olabilir. Bu sorulara verdiğim cevaplar doğrultusunda ara değer fonksiyonunu harekette de o etkiyi yaratacak şekilde düzenlerim. Tüm bunlar bir karakterin fiziksel özellikleri işin içine girdiğinde daha da heyecan verici olur. Çünkü karakterlerin hareketleri, kimlikleri hakkında çok önemli ipuçları verir. Mesela bu sahnedeki animasyon Bay bir tren vagonunu kaldırırken gösteriyor. Animasyon olarak bu sahneyi kolayca ve çabucak yapabilirsiniz. Ama e, yönetmen bunu değil de Bay inanılmaz şeyler yapabileceğinin ve tüm bunları yaparken gerçekten de zorlandığının görülmesini istemişti. Bunu sağlamak için ara karelerin hızlarını trenin ağır ya da hafif görülmesini sağlamak için ayarladık. Dürüst olmak gerekirse bilgisayar bize çok ediyor ama bu iş hala tamamen oyunculukla alakalı. Kameranın önünde olmak yerine bir sahneyi alıp saniyenin 24'te biri uzunluğundaki karelere bölüp bunları soyut bir matematik fonksiyonu ile ifade ediyorsunuz. Sizce de çok havalı değil mi?